ışık açık. Webcam açık. Ses kaydı başlamamış. Başlamış. Aynı ses kaydı başlamış. telefonlarımız hazır. Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Google Play'de en popüler oyunlar listesine giren yani trendler listesine giren 5 tane oynanabilir ve karantinada can sıkıntısını geçirebilecek oyun bakacağız ee, yanında yunus var moderatör discord linki açıklama kısmında yunus discord'tan bağlandı ne yapıyorsun aynı be ya sen ne yapıyorsun ben de iyi hazır mısın yunus bizim Aynen. oyunu tamam. anlatacak yani ben oynayacağım göreceksiniz yunus arkadaşta bazı teknik bilgilerini falan verir tabi teknik bilgiye lazım olursa ilk oyunumuz Wood Turning Bu oyun Bayağıdır bir oynuyor, Bir aydır falan oynuyorum ben bu oyunu Şu şekilde arkadaşlar ee, Çömlek nasıl yapılıyorsa bu da onun gibi bir şey ee, Tahta soyma sana dediğim ben size ya Oyunu şöyle anlatayım Evet i̇şte Ağaç torlanama diye tanıtacağımız Wood Turning Elinize bıçak alıyorsunuz ve ağaçları budayarak birbirinden farklı ve Güzel şekiller ortaya çıkarmaya çalışıyorsunuz Eğişe evet. yeteneklerinizi ortaya çıkararak Oyun hem keyifli, hem de zaman geçirmek için gayet iyi bir seçenek. Çok güzel bir seçenek ama şu, ah şu reklamlar olmasa daha güzel olacak. Ya videoda boş boşuna sponsor. Böyle yani para kazan O Bu kadar reklamınızı yapıyor. Şimdi... Evet, Yunus arkadaşımız da anlatmış olduğu gibi. Arkadan bu moderator. Şöyle bir şey de var, bu oyunun yapımcısı olan Bolo ekibini biliyorsunuzdur bir sürü oyunları var. Evet. Bodo. Evet evet biliyorum. Boya Yakıncı'yı da bir bakabilirsiniz. Bayağı çok boyutlu, var iyi oyunları var. Bekle lan. İnternetsiz tabii internet kapadınca reklam ver ama biz şu anda e, ekrana yansıttığımızdan dolayı internetin açık olması. Yani bu oyunumuz böyleydi. Ardından Slap King var. Bu bas simülatörü en sonra saklayacağım. Bu oyun biraz zaman alıyor çünkü o oyunu da oynuyorum. Eee onlar da trendlere girmiş bu Slap neydi bu oyunun adı? Yunus Slap King miydi? anlayamadım ki. Oyunun neydi? Slap King miydi? Tuttur şey ama. vurdu. <gülüyor> Arkadaşlar oyunun adı Slap King. Tokat Hı -hı. oyunu. Eee burada puanlar kazanarak işte level falan atlıyorsunuz oyunumuz böyleydi. E, Happy Wheels var. Üçüncü sırada. Üçüncü sırada Happy Wheels var arkadaşlar. Bu Happy Wheels'ı önceden çekiyordum ben eski kanalıma. Şimdi demiş olduğum gibi pek fazla izlenmiyor. Dur. Oyunlar. E, artık internet. Onun şeyi de var. Eee sözünü kestim de. Tamam, Telefonu veya bilgisayara indirmeden direkt bir internet sitesi var oradan da oynayabiliyorsunuz. Aynen. Hapavis yazarak Google Chrome'a tabi bilgisayarda olsanız daha iyi verim alırsınız. E, telefonda oyununu indirebilirsiniz. Zaten offline. İnternete gerek yok. E, Hapavis yazarak internete oradan da oynayabilirsiniz. Zaten bunu bilgisayarda bir uygulaması yok yani. E, oyunun hep yok. Ne derler artık. şöyle evet yukarıda zaten zamanı gösteriyor ve finish victory bir dakikada bitirmişiz bu oyunumuza böyleydi dördüncü liste pc kreatörü e koydum pc yaratıcısı gibi bir şey oluyor da Creative. Yaratıcı demek. Ee, şimdi şöyle göstereyim size. Ben bunu bir defa oynadım. Şimdi şurada iki tane kasa var görüyorsunuz. Biri beyaz, biri de pembeli. Şimdi bunun, biz burada e, bilgisayar tamircisiyiz. Oscar bu da çöp dosyalarını PC'den temizlemesin ve Linux OS programını kurmalısınız. Linux'u kurmak kolay. Buradan run diyoruz. Buradan bilgisayar ilk başta bir açıyoruz. Arına BIOS'a geliyoruz. Buradan Linux'i indir diyoruz. Evet. Bir kesici bir ya, ya Allah belamı versin ya, MS ayı, yapmışlar. <gülüyor> <gülüyor> kur diyeceğim buradan Gerçi kurmama gerek yok Benden çöp temizlememi istiyor ki ikili indireceğim bu bilgisayarlık bir işimiz kalmadı çarpıya atıyorum. Oscar gel bakayım abim neredesin sen Oscar doğrula Evet böylelikle bonusumuzu alıyoruz bu oyunumuz böyleydi şimdi bas simülatör diye bir tane oyunumuz var bu da bu arada yeah. Evet Gaziantep Diyarbakır oteller eklendi, telefon galerisinde Günlük bonus eklerinde bazı hataları <gülüyor> düzeltme yapıldı Bu arada arkadaşlar Çok iyi bir şey <gülüyor> Oyun ee, Direkt Kalkalk turizmi. <gülüyor> evet Hediye 3.1 Oyun bir tamamıyla şey. Türkçe zaten Türk yapımı Hani Türk yapımı bir oyun yani, ya Oyunun mantığı şu e, Belirli bildiğiniz üzere hani herkes bilir. Euro yöter, Truck bir farkı yok. Aynen. Buradan e, şeyleri arasında otobüs yolculuğu yapıyorsunuz, para kazanıyorsunuz, şoförler ediniyorsunuz. Bu şoförleri e, işe yollayarak para kazanabiliyorsunuz. Aldığınız parayla işte şirketi yenileyebiliyorsunuz ve ekstra otobüsler satın alabiliyorsunuz. Aynen arkadaşlar. Şu anda bir tane <gülüyor> sefer oluşturacağım. Sefer e, sac Sacramento'dan Santa'ya Santa Clara'ya doğru gidecek. Tahmini 185 kilometre. Benzinin 1 litresi 1.32 dolarmış. Toplam 40 dolar harcayacağız onu. Bilet fiyatı 22 dolar alacak. Ben ikram olarak burada ikram da ikram servisi de var. Otobüste bildiğiniz ikram evet, servisi var. Güzel. Patlamış mısır, donat ve simit vermek istiyorum. Toplam 32 dolar ediyor. Onayla diyorum. Şimdi bir dakikamız var bir dakika sonra tüm biletler satılacak bir dakika sonra görüşürüz bu Hı. arada arkadaşlar bizim seferimizin yanında diğer şirketler de var şimdi biz diğer şirketlere baka, bakıp nazaran diğer şirketler en fazla 18 dolara vermiş simple Express red kavuş bas Big bas diye iki dört tane firma var toplamda ama bizim firmamızda ayrıyeten 3 adet ikram mevcut. Bunlar da mevcut mu? Değil. Bu arada arkadaşlar bu online'da oluyor. Bu video 9 like gelirse kaç gelsin Yunus? 15'i var ya. 10'a 15'i geliyor ya. Yani. Bu video 15 like gelirse Yunus'la online bunu oynayacağız. Euro Truck Simulator gibi. Ee, online boyun Bunu seri haline getirebiliriz. Tabii siz en istersen... fazla kaç kişi kaçlık katılabiliyor? Tam hatırlamıyorum ben oraları ya. Evet şimdi oyunumuz böyle arkadaşlar. işten baktığınız vakit çok güzel. Hatta dışarıdan falan da gözüküyor. Bu arada işte. benim bu oyunda en sevdiğim şeylerden biri. oyun iç ekranında sol tarafta radyo var. Gerçek. Gerçek Samar radyo var, var. Metro FM var, Carl Pop var. On numara. Evet ee, dışarıdan baktığınız böyle. Üstten baktığınız işte bu kameraların açıları falan var. Ben, ben tabii içten önce başlatma tuşları var. Bir var. Şimdi birinci viteste başladık. Şu direksiyon dönüşünü hemen beni hastayım Çok güzel. Aynen. Evet. Buradan ön kapıyı ve bagajı açıyorum ki yolcular binsin. Haha. <gülüyor> Bu arada Bu yapıp, e, anons var. Ha, bildiğiniz bildiniz anons var. Otur, otur, <gülüyor> şimdi yolcu birazdan anons yapacağım. Şimdi ben yapacağım. Kartallar Turizm e, şey e, Kartal Koş Turizm. Evet. Şimdi sayım yapacağız. Tamam otobüsü görür sayısı 20. Bagaj ve ön kapıyı kapatıyorum. Koltuğu ee, buradan ayarlayabiliyorsunuz. Ekstra. Perdeyi indirip kaldırabiliyorsunuz. Onun haricinde multimedya bizim otobüsümüzde yok. Bu internet servisi. Klima var bir de ikram var. Şimdi klimayı açacağım. İkramı birazdan açarım. Otobüsü açtım. R aldım. Bu arada oyunda hız sabitleyici var. Ha, bildiğiniz Hız sabitleyici var. Burada mesela hızı sabitleyebiliyorsunuz. Ben bunu genelde hep 120 yapıyorum. 120'de daha zevkli oluyor. Bir de yollar artık ezberledim. Şimdi anon saati. Sayın yolcularımız Kartal Turizm olarak daima hizmetinizdeyiz. Ben kaptanınız Mehmet Ali Kartal. Kartal Turizmin sahibi ve bu otobüsün sahibi. Ee, biletler pahalıydı çünkü 3 tane ekranımız var birazdan sizlere göstereceğiz bu ikramların hepsi toplam 42 dolar tuttu ee, her, her kaldırma vurma ya kaldırma var lan burada he? Kaldırma var Çıldırtıyorlar ya bu, bu yolcular çok mal arkadaştı Her kaldırma vurmak zorunda lan ilk defa vurmuşum her kaldırma vurmak zorunda mı? Evet Şimdi İleride de kırmızı ışık var evet. Işıklardan Ceza kesiyor Vay vay vay Üf. Sağ ol sağ ol eyvallah Diyor ki Kaliteli bir firmalısınız daha iyi arabalarınız olabilir diyor Yuhuu Yunus ikramı dağıt bakayım Nerede bunu play yapab yapabiliriz Çok da güzel olur Aynen Dağıttın mı lan? Peki abi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 Yoldular. zamandan önce var mıydı? Ha kardeş Gelme, gelme, gelme istemem. Gelme. Evet arkadaşlar bu videomuz böyleydi. Ee, son oyunu serale getirebiliriz sizler için. Ee, videoyu buraya kadar izlediğiniz için çok teşekkürler. Kendinize çok çok iyi bakın. Bu arada Discord linki açıklamada. Kendinize çok çok iyi bakın. Sizleri seviyoruz. Hoşçakalın. 拜拜